Türk firmalarının markalaşmasının ve patent sürecinin önemini programımıza anlattı. Kemal Bey, Türkiye'de tabii markalaşma e, patent almak güzel ama yurt dışında da, Türk markalarının yurt dışında da patent alması gerekiyor. Bununla ilgili büyük hizmetler veriyorsunuz. Biraz onu açar mısınız? Şimdi e, markalar Türkiye'de tescil edilince sadece koruması Türkiye'de oluyor. Eğer biz Türkiye'nin dışında başka ülkelere de ihracat yapıyorsak, o ülkelerde de markamızı mutlaka tescil altına almak zorundayız. E, bununla ilgili geçmişte bazı firmalarımızın kötü tecrübeleri oldu. Bunların yaşanmaması için, çünkü bazı firmalarımızın malları gümrüklerde kaldı. E, bazılarının e, ilgili ülkede, ihracat yaptığı ülkede e, satışları durduruldu. Bunun gibi e, handikaplarla karşılaşmaması için firmalarımızın mutlaka markalarını ilgili ülkelerde tescil altına alması gerekmektedir.